Daha önce de bahsettiğimiz gibi, 1800'leri bitirip 1900'lerin başına geldiğimizde ve 1. Dünya Savaşı'na yaklaştığımızda Avrupa'da bir takım devletler imparatorluk yarışına girmişti. Bu da onların milli itibarını geliştirmiş, ulusal refah düzeylerini arttırmıştı. Ama Almanya ve İtalya diğer büyük güçlere kıyasla daha genç devletlerdi. İngilizler yüzlerce yıldır imparatorluklarını geliştiriyordu. Ama diğer yandan, Yüzlerce hatta binlerce yıl öncesine dayanan çok köklü bir kültüre sahip olmalarına rağmen Almanlar, birleşmiş tek bir devlet olarak sadece 1871'den beri dünya sahnesindeydi. Bu Birleşik Almanya Devleti, Fransa-Prusya Savaşı'ndan sonra Prusya'nın Almanya'yı birleştirmesiyle ortaya çıktı. İtalyanlar ise tamamen birleşebildi. Bunu sağlayan yine Fransa-Prusya Savaşı'ydı. Çünkü Fransızlar Almanlarla ve dolayısıyla Prusyalılarla uğraşıyordu ve papalık devletlerini kontrol edemeyince kendi yönetimi altında İtalyanların birleşmesine izin vermişti. Böylece 1914'de yani 1. Dünya Savaşı'nın başlarına geldiğimizde bu iki güç de imparatorluk yarışının içine girmişti. Bu sırada ikisi de sadece 43-44 yıllık devletlerdi. Bu da onların Fransa ve özellikle de İngiltere gibi geniş bir imparatorluk kurmalarını engelledi. Ama bu harita onların gücünün aslında ne kadar geniş olduğunu ve imparatorluklarının sınırlarını gösteriyor. Baktığımızda Libya, Eritre ve bugünkü Somali'nin bazı kesimleri o zaman İtalya'nın kontrolündeydi. Burada Almanya'nın da söz hakkı vardı. Ayrıca Almanya Afrika'da bazı topraklara da sahipti. Yine Haritada incelersek, bugün de Togo diye bildiğimiz Togo bölgesi, bugünkü Kamerun'un bir parçası olan Kamerun, Namibya diye bilinen Alman Güneybatı Afrikası, bugünkü Tanzanya, Ruanda ve Burundi'den oluşan Alman Doğu Afrikası. Ayrıca Almanların Pasifik'te, hatta Çin'de bile toprakları vardı. Örneğin bunlar Almanya'ya ait olan Pasifik Adaları. Bu da Almanya'nın İginesi. Sinktao kentinin bile kontrolüne Almanlar sahipti. Bu videoyu bugün izleyen bizler için bu görüntü elbette kültürel açıdan oldukça ilginç. Sinktao bugün meşhur bir Çin bira markasının da adı. Ben hiç içmedim ama sanırım en çok satan ikinci bira. Her ne kadar bugün Çin'le anılsa da bu bira aslında 1903'te Sinktao'daki Almanlar tarafından üretilmeye başlanmış. Yani kökeni uzun bir bira geleneğine sahip olan Almanlara dayanıyor. Buna göre Singtaon'un Çin'de üretilen bir Çin birası olduğu da Alman İmparatorluğundan geldiği de doğrudur.